17 Ekim, 23 Ekim sevgili takipçilerim, güzel ailem beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sevgili koçlar, güzel bir hafta sizlerin olsun. Bol şifa, bol dua, dua diyoruz. Göksünün enerjisi keyifli bir enerji yaratıyor. Evet sevgili koçlar, iş seyahatlerimiz, iş evraklarımızdaki aksilikler. Gideceğimiz bizi pasaport ya da şehirler arası gideceğimiz noktalarla ilgili yoğun bir haftanın söz konusu olacak. Burada herhangi bir aksilik görmüyorum. Sadece sizin aceleci, korkulu, endişeli tavrınızı biraz daha geride tutarsanız dönüşünde başarı ve olumluluk enerjisinin keyfine varacaksınız. Yani biraz doğru nefes alarak, doğru dua ederek, doğru şifa olarak her şeyi aşabilirsiniz. Venüs ve e, Mars arasındaki çok güzel bir, olumlu bir açı var 19 Ekim'de. Bu sizin iş konularınız değişmesi gereken noktalarınızla alakalı daha akıcı ve daha anlatabileceğiniz ifadeleri gösteriyor. Ters giden diyaloglar, anlamayan insanlarla aramızdaki bağı daha güçlü hissedeceğiz. Yani oldukça başarılı anlaşmalara imza atmanız için hiçbir engel yok diyor. Kurumsal alanda çalışıyorsanız, Buradaki değişmesini istediğiniz yöneticilerle ilgili gerçekten bay bay deme vakti geldi ve hoşça kal diyorsunuz. Ve yeni gelecek insanlarla aramızı daha olumlu ve daha keyifli yaratacağız. Hiç korkmanıza gerek yok. Hatta ve hatta size başarı odaklı bir iş haftası da gözüküyor. Devlet kurumundan farklı alanlarla bağlantı kurmak istiyorsanız başka şey, başka yolculuk. Bunu devreye birini sokarak halledebilirsiniz. Şu an herkes yer değişimi enerjisine girmiş ve herkes ısrarla birilerini devreye sokuyor. Sizin için biri mutlaka şart ama bulunduğunuz noktadan başka bir bölüme geçmek için hiçbir bir yok ama şehir seyahati için mutlaka ve mutlaka devreye birini sokmanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi alanınızı büyütmek, başarıya odaklanmak istiyorsanız evet artık Satürn ileri hareketine doğru gerçekleşecek ve bu ileri hareketi sizin eksik gördüğünüz iş alanlarınızla alakalı tam gaz yola devam etmeyi ve buradaki Ayına oluşacak işler ve işinizi büyütmek planladığınız birçok nokta için çok daha hayırlı kazançlar sizi bekliyor. Cesaret mi? Evet çok fazla cesaretlisiniz. Hedef mi? Evet hedeflerinize. Ama başkalarının aklında sizi çabuk kandırıyorlar. Bu kandırma huyunuzdan vazgeçerseniz bu hafta çok güzel emeğin karşılığını daha rahat alacaksınız. Ve mutluluk enerjiniz buna keyifli. Katacak gözüküyor. Unutmayın artık güneş yavaş yavaş terazi seyrine de teraziden bittiyor ve aynı şekilde orada muhteşem 23 Ekim'de güneş ve Venüs arasında çok güzel bir kavuşum var. Bu kavuşumda da yeni e, duygusal hayatımızla alakalı yaratmak istediğimiz ve kendi eksikliklerimizi göreceğimiz bir hafta söz konusu. Özellikle sevgili gençler. Duygusal yaralarınız şifalanacak, eğitim eksikliklerimiz, kendinize ait konuşamadığınız noktalarla yüzleşme evreniz olacak. Size fırsatlar var, bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Ve bunun dışında da kendinize ait çalışan çiftlerimizle alakalı eşinizin iş krizlerinin yavaş yavaş düzeltip kendine farklı alanlarda alternatif noktaya alternatif bir nokta kuracağını söyleyebilirim. Ve gideceğimiz nokta bizim için daha karlı. Daha sizin işinizle ilgili özellikle kadınlarla aranızdaki çekişmeli evre artık rakipten çok birleşmeye ihtiyacınız var. Yoksa işinizde mobbing uygulaması uyarısı veriyor. Bu ara eğitim konularınız eksik gördüğünüz noktaları da toparlamamız gerekiyor. Dil eğitimi Kendinizi geliştirecek noktalar, özellikle de görsel merakınız varsa görsel sanatla ilgili eğitimler alarak bu dengeleri daha rahat kurabiliriz dedim diyorum. Ee, sevgilisinden ayrılan bir türlü bu duyguda iyileşemeyen koşullar. Artık be, da edin. Atın çöpü hepsini. Size yeni bir aşk, yeni bir uyum, yeni bir birleşme var. Ve bu bizim hayatımızı, kalbimizi, ruhumuzu ilgecek. Bu hafta tanıştırmalar var. Bu hafta kısmetleriniz çok fazla var. Hem e, kendinize ait ruhunuzu bulacaksınız. Geçmiş yaralarınız iyileşiyor. Uzun soluklu ilişkilerde aile arasındaki pürüzler yavaş yavaş kabul etmeyi, kabullenmeyi gösteriyor. Ve özellikle evimizde bekar kim varsa hayırlı kısmet enerjisi de var. Gerçekten uzun süredir anne ve baba buna üzgünse onların da yuvasında huzur ve şen olacak bir mutluluk var. Aile büyüklerimizle ilgili miras tartışmaları ve mal konularımızın masaya yatma haftası olacak ve bu bu süreçte... Gözümüz, ruhumuz doğru konuşmalı ki hakkınızı doğru almanız lazım. Uzun süredir iş mahkemeniz varsa bunlarla ilgili yaşadığınız pürüzleri görmek adına güzel fırsatlarımız var. Evet ayrılma kararı veren ve bir türlü ilişkisinden ayrılamayan sevgili koçlar artık cesarete toparlayın çünkü kalp artık oraya doğru ritim atmıyor. Ritminizi değiştirip başka bir ruh ait olmak istiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun o tarafı da kırmada. Sevgili ev hanımları bu ara kendi kendi alanınızda yenilikler. Ama bu yenilikler özellikle diz kapaklarınızda, vücut ve bağırsak enfeksiyonlarımız yoğun olduğu için biraz halsizlik hissedebilir. Sabah uyanamama krizleriniz olabilir. Biraz daha evdeki e, hijyen takıntınızı kenara bırakın. Kendi bedeninizle uğraşın istiyorum. Bir de taşınma konumuz daha yoğun. Ama yeni bir ev anahtarı siz için daha uğurlu olacak. Sevgili koçlar, sağlık olarak özellikle biraz önce hanımlar uyan Kemik erimelerimiz, kemik kaymalarımız ve şekerle alakalı şekerin sınırda olması ve demir eksikliğiniz olabilir. Yolgun ve halsiz hissediyorsunuz. Çocuklarınızla alakalı iletişim noktalarını bir an önce toparlamanız lazım. Ve özellikle spora meraklı hem oğlumuz hem kızımız var. Bunları onları spor hayatına da aktif rolde oluşturmamız gerekiyor. Gebelik ve hamileyi düşünen sevgili koçlar tedavi istiyorsanız bu hafta uyumlu zaten Venüs'ün güzelliği, Mars'ın uyumlu açısı, artık Satürn'ün ileri hareketi bize güzellikler katacak. Siz bu haftaya doğru oluştuk. Evet bol bol bu hafta edeceğiniz duayı söylüyorum. Ee, ya Allah'ı bol bol çekin ve Duha suresini bol bol okuyarak daha güzel enerjilere dahil olabilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Sevgili Boğalar. Güzel ailem beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımı büyütmeye yardımcı oluyorsunuz diyorum. Evet sevgili boğalar özellikle çok Venüs ve Mars arasında muhteşem uyumlu bir açı var. Bu bizim ortak gelirlerimiz ve ortak alanımızla alakalı çok güzel yatırım kararlarımız ve bu kararlarla alakalı noktada da yeni iş fırsatları, yeni oluşturmak istediğimiz alanlarda çok keyifli evreler sizi bekliyor. Bu hafta özellikle iş, ortak ve ekip arkadaşlarımız, yöneticilerimiz aramızdaki eksik notları iyileştirmek, onlarla bağımızı güçlendirmek adına güzel fırsatlarımız var. Unutmayın ki 23 Ekim'de artık 29 derecede Venüs ve Güneş kavuşumu artık teraziden yavaş yavaş akrebin doğasına geçiş yapacağımız için ve bu doğada da özellikle yeni işe başlamak, yeni anlaşma, işinizle alakalı olumsuzlukları iyileştireceğiniz, beklediğiniz kurumsal firmadan olumlu cevap almak, bulunduğumuz noktadaki kurumsalda yükselmek ya da devlet kapılarımızla alakalı ters giden olayları daha açılarak fırsatlarımızı kendimize doğru getireceğimiz bir hafta uyarısı var. Yani biz artık işimizdeki eksik, Mutsuz ve eğer iş kapılarımızda tıkanıklıklar varsa çözemediğimiz pürüzler için bu hafta gökyüzü sizi daha çok artıya doğru geçiriyor. Ve bu artı size olumlulukla birlikte şifalanmayı da öğretiyor. Yani doğru şifalanmak istiyorsanız... Ee... Yönetim, yönetim evresindeki kader çarkı size güzel işleyecek. Bu da demektir artık konumunuzda mertebe, mevkinizle alakalı beklentilerinizde olumlu cevap. Sizi yoracak insanları hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu noktada kazançlarınızla alakalı gelecek insanlardan teklifler, size sunulacak fırsatlar, serbest alandaki almak istediğimiz noktalarda kapılar bize yazılar, bize daha rahat geçiş sağlayacak. Hem parasal anlamda hem iş anlamındaki ters bitecek ve uzun süredir anlaşamadığınız insanlardaki bağlarımızla alakalı onların hayatımızdan yavaş yavaş çıkması sizin artık kendi kabuğunuzda benim diyebileceğimiz bir hafta olduğu için kimseye takmadan ve kimseyi önemsemeden bu hafta sadece işimize paramıza enerjimize kodlanmamız lazım. Sevgili gençler eğitiminizle alakalı yurt dışı planlarınız varsa dil eğitimiyle ilgili eksik noktalarınız bu varsa bunlarla ilgili size çok güzel destekleyici bir hafta ve aşk anlamında da uyumlu çiftinizde gelecek planları yapıyorsunuz. acele etmeyin daha ne derin sular hayatınızdan gider siz aşkı değil kariyere odaklanmanızı ve bu neslin ve bu hayatımıza ihtiyacı olan sizlersiniz bol bol çocuklarımıza bol bol gençlerimize olabildiğin kadar eğitimi aşırılamamız lazım okumak her zaman doğrudur Cahil olsak okumamız lazım. Çünkü cahillik de bir erdemlik ama cahilliğin içinde kendimizi yetiştirmek en büyük erdemlik olduğunu düşünüyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizle ortak iş kurmak, aramızda şehir mesafesi ve yol mesafesi varsa evimizi taşımak, daha birbirimize ait noktalarda birlikte hem işimize hem düzenimize daha sağlıklı evlenmek. E, e, araçlar daha sağlıklı düzen kuracağımızı göster. Ev satın alma fikriniz var. Birikmiş parayı değerlendirmek ve hani kredileri ödeyebilir miyim, destek alabilir miyim diyorsanız evet bu hafta destekle birlikte ev anahtarının satılmasını istediğiniz noktadaki olumlu cevap size doğru anahtarın aydınlanmasını yaratacak. Mecburi taşınma fikri olan sevgili boğalarda kiracı şikayetçi mal sahibi şikayetçi çıkmayın davaydın. Çünkü size fazla bir para rakamı verildi ve bu noktada huzursuzsunuz davanızı açın. Gittiği noktaya kadar sabredin diyorum. Evet e, burada özel hayatınızla alakalı yaşadığınız krizleri düzeltmek için bu hafta özür dilemek, affetmek, hatalarınızı görmek için çok doğru açılar var gökyüzünde. İlişkinize nerede hata yapıyorsunuz, neden baskınsınız, neden paranoyakça güvensesiniz bunları göreceksiniz. Ve eşinizin sizi aldattığı, yalan söylediği ve hikaye yazdığını düşünüyorsunuz. Gerçekler ortaya çıkacak. Sadece boşanma fikri olan sevgili boğalar artık evle ilgili bağı kesti ve... Ben gidiyorum, eşim gitmiyor dediğinizde çocuklarınızı alıp yeni bir yolculuğa gideceksiniz. Ama bu ara çocuksuz evli çiftlerimiz tekrar evliliğinize bir şans vererek çocuk tedavisi niyetiniz var. Hayırlı olsun diyorum dedim bile. Bu arada da özellikle yurt dışında olan ve yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler kurmak isteyen sevgili boğalar için yurt dışına yerleşim hakkınız var. Ve hem çocuklarınız için hem de sizin şirketin size sunacağı güzellikleri doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Evet alım-satım konularımız çok hareketli ve toprağımızda bir müteahhit bir anlaşma söz konusu olacak. Ailemizi ikna etmek önemli. Ben topraklara müteahhitin girmesine karşıyım ama toprak sizin, karar sizin diyorum. Ben yapmazdım hayatta çünkü toprak bizi kurtaracak tek bir meyve diyorum. Bunu da unutmayınız lütfen. Evet e, sevgili ev hanımları bu ara gerçekten e, ütü yapmaktan, cam silmekten, ortalık temizlemekten, halı yıkamaktan çok fazla bıktınız. Bu ara misafirlerimiz yoğun olacak. Nazara gelebilirsiniz. Evinizi nazardan bol sirkeyle korumanız gerekiyor. Ve Yasin ya da Nas Felak ve Ayet Erkürs'ü okuyarak evimizin enerjisini mutlaka değiştirmemiz lazım. Evet evlenmeyi düşünen sevgili boğalar için güzel bir fırsat. Hayatınızdaki insan yüzüğün alyansını sunuyor. Size artık evet ya da hayır düşmek kalır diyorum. Ve sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonlarımız, burun ve sünnizi takıntılarımız ve son zamanlarda da migrenliğe dayalı sıkışmalarımız var. Vücudunuzda stresi, stresle alakalı bir şey bence bir psikoloğa giderek enerjimizi değiştirebiliriz. Araçla ilgili ufak tefek bakım döneminiz geldi. Araç bakımınızı unutmamamız lazım. Yeni araca almak isteyenler için de hayırlı olsun. Hoşçakalın. Sevgili ikizler nasılsınız? Bu hafta özellikle renkli bir hafta. İşinizle alakalı, konumunuzla ilgili, değişmesini istediğiniz noktalarla ilgili altyapı oturtmak için ve kendinizi bulmak için çok doğru bir hafta. Venüs, Mars e, arasında güzel, uyumlu bir açı. Yeni iş kapılarımız, yeni oluşacak ilişkiler ve aile arasındaki dengesiz birçok noktayı ferah bir şekilde iyileştirecek. 23 Ekim'de e, gerçekleşecek e, Venüs ve Güneş arasındaki Kavuşum, sizin anlaşmak üzere olduğunuz yolculukları, seyahatleri ve miras konularımızla ilgili de haklarımızla alakalı belirlenecek yolları göreceksiniz. O yüzden bu haftayı doğru evrede tamamlamanız ve size ait noktaları görmek için gözümüzü dört alınca gerekiyor. Kurumsal bir alandan ve kendinizle ilgili masa değişimi, insan değişimi ile ilgili kararlarınız varsa, bu hafta böyle devam edecek. Çünkü üst düzey kurumda farklı kararlar var ve bu kararlardan dolayı herkes tedirgin. Siz de tedirginsiniz. Yapmanız gereken masayı sağlam tutmak, kendinizi geliştirmek için eğitimler, yeni meslek, mesleki anlamda kendinizi güçlendirmeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Çünkü sizde de bir tembellik var. Bu yaparım yaparım deyip hep ertelediğimiz hayata artık ertelememeyi öğrenmek lazım. Evet, e, devlette çalışıyorsanız devletle ilgili atama, tayin ve değişimlerle ilgili kararlarınız var. Ama sistemin sizinle ilgili bir kararı yok. Yerinizi daha doğru kontrol ederek sağlamlaştırmanızı öneriyorum. Serbest alanda çalışıyorsanız, eşinizle alakalı hala e, ekonomik alanla zorlanıp ve ekonomik gücünüzü toparlayamadığınız için işi devretmek ortaklı kararlar içerisindesiniz. Bunu yapmanız lazım. Ruhunuz artık bu noktada çok yorgun ve sizi destekleyen hiçbir şey olmadığı için de otomatikmen iş enerjiniz yapamayacağım enerjisine girmişiniz ortak ya da yer değişimi size uğurlu ve bereketli gelecek hiç çekinmeyin iş bekleyen ve uzun sürede iş krizleri yaşayan sevgili ikizler için evet alternatif kapılar fırsatlarınız var bu hafta hem uyumlaçı hem de sizin görmeniz gereken yenilikler. Ya yani küllerinizden doğmak için ne bekliyorsunuz? İşte bu haftayı bekliyorsunuz. Hadi külleriniz sizi yeniden doğurmaya doğru hareket ediyor. Ve gözünüzü dört açmanız lazım. Sevgili gençler eğitim konularınızla ilgili çok fazla kafanızda karışık. Bölüm mü değiştirsem, alanla mı değiştirsem yerini alan değişimleriniz gerçekleşecek ama duygusal hayatımızı daha ön planda tutuyorsunuz. Bunu biraz daha geride tutmanız lazım. İlişkiniz sizi seviyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara eşlerinizin iş konularıyla ilgili ya da sizin iş konularınızla ilgili ters giden bir şey yok. Sorumluluğun daha çok artacağı ve siz bu konuda hani nasıl tempo kuracağınızla ilgili sistem yaratmanız lazım. Bu temponun arkasından sevgili eşinizin ya da sizin konum değişiminiz şimdiden hayırlı olsun. Ev arayan ve hala ev konunuzla ilgili çözemediğiniz noktalarda ailenizin size para desteğiyle birlikte yeni eviniz, yeni bereketiniz hayırlı olsun. Ve baba köklerimize ait çözülmesi gereken miras konusları daha uzayacak. Bununla ilgili hayal kuruyorsanız daha 2-3 yıl beklemeniz lazım. O yüzden bol emek, bol işinizi yaparak paranızı kendiniz kazanmanız daha sağlıklı diyorum. Bu ara dikkatsizlikten kaynaklı kazalar ya da başkalarının kazalarına şahit olacağınız bir hafta. O yüzden gözünüzü dört açmanızı istiyorum. İş mahkemeleriniz ve kendi alanımızdaki iş konularımızla ilgili mahkemelerde siz açığa çıkıyorsunuz. Bu demektir ki artık aydınlandınız haklarınızın size iade olması beklenilen paranız, priminizle ilgili net kavuşumlar hayatınızı daha güçlendireceğini gösteriyor güzel ikizler kurcum güzel ailem. Evet aşk konusunda sevgilinizde yara aldıysanız iyileşmez dönmez diyorsanız bu hafta bunlarla yüz yüze görüşeceğiz. Bizi mutlu edecek ve bizi motivasyonumuzu arttıracak ilişkimizden özür dönemimiz var. Hiç uzun süredir özellikle evlenmiş ayrılmış ya da uzun süredir yaşınız olgunlaşmış ve aşk konusunda hala duygular bana vurmaz ama araca doğrultusuna güzel bir aşkı güzel bir sevgiyi kucaklayacaksınız artık kabul etmeyin. Kabullenmeyi öğrenmeniz gerekiyor diyorum. Evet bu ara boşanma fikri olan ve boşanma kararı radikal olan sevgili ikizler için eşler arasındaki yaşanacak bazı karmaşıklıklar yavaş yavaş toparlanmış ve yol ayrımı dediğimiz noktada mal tartışması, mal kavgası daha derin olabilir. O yüzden birbirinizle güzel ve çocukları yıpratmadan halletmeniz lazım. Evli çiftlerimizle alakalı noktada gideceğimiz seyahatler, çocuklarımızla ilgili planladığımız eğitim kuralları, kurs ve bu konularla ilgili rahatsız duyduğunuz noktaları çözeceğiniz bir hafta gözüküyor. Özellikle hanemizde anne ya da teyze ya da bu kadınlarla ilgili bir sağlık problemi varsa iyileşme haftası diyorum. Hiç korkmanıza gerek yok. Evet sevgili ev hanımları çok yoğun ve yorucu bir haftayı daha dingin, daha sevdiklerimizle dolu dolu geçireceğimiz bir hafta. Paran kış kursu ders. Rus hakimiyetimiz yolun ve biz kendimizi geliştirmeye başladık ve güçlenmeye başladık. Kendi ekonominizle ilgili hayallerinize yavaş yavaş dokunacak fırsatlarımız var. Değerlendirin diyorum. Güzel. Ve sizin de kendi kardeşler arasındaki yaşadığınız krizler yavaş yavaş toparlanacak. Ama özellikle eşinizin soyundan yaşadığınız rahatsızlıklar bitmeyecek. Bunu kabul etmeniz lazım. Ya eşinizi ya düzeninizi koruma altınıza almanız şart. Çünkü siz iyi niyette bağdır oluyorsunuz diyorum. Evet genç kızımız ya da genç evladımız varsa onun yurt dışı planları ile ilgili mutlaka desteklemeniz lazım. O kendi yolunu çizdi. Sadece ekonomik olarak toparlanamıyor. Destekle bu çocuğumuz da o yolculuğuna gidecek. Sağlık olarak özellikle göğüs ağrılarımız, para ücretimiz, bronşitimiz yoğun olabilir. Ve bu ara akciğerlerimizde genişlemeler, bronş tıkanıklıkları. bir doktora ciğerlerinizi dinletirseniz sevinirim. Sürpriz de güzel bir para beklenmedik noktadan gelecek. Güzel bir haber size uğurlu gelecek. Hoşçakalın efendim. Sevgili yengeçler nasılsınız, sevgili takipçilerim güzel ailem beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Evet bu hafta güzelliklerin sizi biraz yoracağı, biraz yıpratacağı. Biraz daha sorular ve sorunları çözme haftamız olacak. İşteki krizler, yöneticiler ve ekip arkadaşlarımızdaki iletişim problemlerinin artacağı bir hafta. Siz bunu bilerek adım attığınızda hiçbir konu size engel olmayacağını düşünmeniz lazım. Evet bu ara halsiz, yorgun ve e, gribal enfeksiyonları açık olabilir. Ve kendinizle alakalı e, biraz daha vücut beslenmenize dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü vücudumuz biraz direnç kaybı yaşamış direncini güçlendirmemiz lazım. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız alternatif beklediğiniz iş konularınızla ilgili yavaş yavaş ilerleyeceği için biraz sinirleriniz gerilebilir. Buradaki çözülmesi gereken noktaları başkalarının yerine sizin yapmanızdan kaynaklı. Herkes sizin üstünüze bir yük atmış ve bu yükten çok fazla yorgunsunuz. Ama bunları yapmanız lazım yoksa işinizi kaybedebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bu ay yani Ekim ayı sizin sınanmayınız. Bu ayı atlattığınızda konumunuz, mertebeniz daha güzel noktalara erişecek. O yüzden kurumsal da ya da devletteyseniz yerinizi oldukça düzenli şekilde kontrol etmeniz lazım. Eğer ki kurumsal ya da kurumsal dışında kendi işiniz ve ortaklı projeleriniz varsa ona sımsıkı sarılın. Oranın altyapısı çocuk gibi büyüyecek ve size ekstra kazançlar sağlayacak. de siz kendinize ait... Fikirlerinizi yarattıkça kendi gücünüzü bulacaksınız. Haydi enerjiniz haydi rızkınız bol olsun diyorum. Eğer ki kendi işini yapanlar bu ara ekonomik anlarda ödemelerle ilgili krizler yaşıyorsanız kredi alma... Kredi, borçlanma konularımızda biraz kararsız olabilirsiniz ama ekonomi evremiz çok daraldığı için bir an önce borçlanma ya da ekonomik kredi evremiz gayet olumlu olacak ve borçlarımızı biraz daha rahata ve erteleyerek birçok noktaya aydınlığa kavuşturacağız. Bu ara toprakla ilgili planlarınız, yatırım yapmak ya da bu o konularla ilgili alt beynimiz devamlı buna doğru hareket edecek. Belki ileride tarım yaparım diye hayalleriniz var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için şu an borçlarımız Ailevi sorunlarımız ve işle alakalı yaşanan bazı karmaşıklıkları görerek hareket etmeniz demek sizin güçleneceğinizi gösterir. Görüyoruz. Detayı kontrol ediyoruz, ona göre hareketse Yani bu hafta şu olacak, ama Emine bunu dedi, olacak dedi. Sizin demek, sizin de. Astrolojik olarak gökyüzü çok hareketli ama sizin yaşadığınız, yani çok uzun süredir devam eden, 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır devam eden ekonomik krizlerinizden kaynaklı yorgunluklarınız var. Bunları düzelteceğiz. Eğitim konunuzla alakalı, özellikle kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama Ekonomik evrede bazı sorunlar olduğu için buna hazır değilsiniz ama Kasım Aralık bu konu için güzel fırsatlarımız var. Kendimizi bu noktada da geliştirebiliriz. Tekrar üniversite sınavına girecek, tekrar kendinizi geliştirmek isteyen sevgili yengeçler bu sene çok başarılısınız, yapın diyorum. Sevgili gençler eğitim konularınız duygusal konularınızı açmış. Yani siz eğitiminiz ve geleceğinizle alakalı duygusal yaşadığınız kriz sizin eğitim noktanızı engelliyor. Ve siz bu kadar zekalıyken duygusallığı seçmeniz yanlış. Eğitiminizi bitirmeden düzen kurmanıza karşıyım. Haydi eğitime daha hızlı sıkı sakılacağız. Aşk her zaman sizin. O sizi terk etmeyecek korku kayıplarınızı geride tutmanız gerektiğini düşünüyorum. Çalışan sevgili çiftlerimizle ilgili özellikle hanımınızın güzel bir konum değişimi ve ekonomik olarak halemize daha ekstra kazançlar sağlayacak. Hadi sizin de kendi içinizdeki eksik olan noktalarınızın iyileşmesine yardımcı haberler, yardımcı diyaloglar olacak. Bu da sizi mutlu edebilir. Evet bir de... Ee, şöyle bir durumumuz var, İş yerinde aşık olduysanız ve gözünüz birine kestiyse onunla ilişki enerjimiz var ama onun hayatında başka biri var. Hani iki kalpte bir insan olmaz. O yüzden doğru kontrol etmeniz gerekiyor. Aşk konusunda e, ilişkinizle alakalı güven, teraziniz oturdu evlilik ve gelecek planımız var. Ama bu Ekim, Kasım, Aralık ayında ailelerin tanışması söz konusu olsa da ekonomik olarak evliliğe hazır değilsiniz. Bunu hem sizin iş kapınız hem de onun iş kapısını çözmek lazım. Ama söz nişan var, parmakta yüzük gözüküyor. Hadi hayırlı olsun diyorum. Bu ara e, evlilik arifesinde olan sevgili evlilik, yengeçler için aileler ters gibi gözükse de her iki tarafta çocuklarını güzel benimseyecek ve iyi bir evlilik var. Burada korkmanıza gerek yok. Yurt dışı iş imkanınızı yurt dışına taşımak bunlarla ilgili altyapı başvurularınızda olumsuz hiçbir şey yok. Daha çok üstüne gidip burayla ilgili devreye birilerini sokmak size daha anlamlı evre sağlayacak. Bu dönem eğer ki Devlet atılması ile ilgili beklentileriniz varsa bu olumlu gözüküyor ve devlet atamanız gerçekleşecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Duygusal olarak ev hanımları bu ara eşinizle aranızdaki tartışma, kavga, onun ailesi, sizin ağabey, çocuklar yüzünden ilişkiniz eriyor. Yani eş koltuk modunda siz beni kocam istemiyor modundasınız. Bunları bir an önce konuşarak çözmemiz lazım. Ve bazı yengeçler kesinlikle işim beni anlamıyor ve yol ayrımı içerisindeyim diyorsunuz. Zaten eşiniz hiçbir zaman sizi anlamamıştı. Niye düzeninizi bozuyorsunuz ki? Aynı mantıkta kendinizi geliştirerek, ekonomik olarak kendinizi güçlendirerek bu kararı vermeniz size daha büyük mutluluk verecek. Ani kararlar her zaman hata yaratır. Bu hataya müsait olmanıza asla izin vermiyorum bilin. Sevgili ev hanımları, evet yorucu ama keyifli bir hafta. Bu ara e, memleketinizden gelecek insanlar... E, Kışlık hazırlıkları, yazlığı bitirip kışlığa geçiş evrimiz hem yorucu hem güzel. Bir de eşinizin size yapacağı sürpriz sizi mutluluk yaratacak. Aile apartmanında oturanlar için de taşınma ve yeni eviniz, yeni kapınız hayırlı olsun. Özellikle eşiniz araç değişikliği diyetinde. Evet bu araç olumlu ama en çok siz kullanacaksınız. Bir an önce çözmenizi istiyorum. Sağlıklı olarak diş eti e, ağız enfeksiyonlarımız, ağız laflarımız çok fazla olabilir. Bir de e, son zamanlarda sağ ve sol elde titremeler gözüküyor. Bir kalp doktorunuza gitmenizi öneriyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgili aslanlar nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun diliyorum. İstekleriniz, kalbiniz ne istiyorsa... Yorum yazarak bütün yorumları takip ediyorum. Bilginiz olsun beğeniyorum. Beğenmediklerimi de beğeniyorum. Olsun sevmeyenler böyle laf atanlara da saygı duyuyorum. Sevgili aslanlar işinizde parlayacağınız bir hafta. Konumunuzla ilgili yeriniz sağlamlaşacak. Güvensiz hissettiğiniz bir nokta birçok noktada artık garanticilik dediğim noktaya geçiş yapacaksın. Yani siz hakkınızla alakalı, emeğinizle alakalı noktayı en başarılı şekilde alıyorsunuz artık size diyecek bir şey yok. Farklı bir kurumsal teklifi ya da farklı büyük firmalardan ihracat ya da farklı alanlara bankanın en iyi noktasına geçmek istiyorsanız gerçekten yardımcı olarak ve zaten siz seçildiniz bu seçilmede güzel kapılarınız da var. Devlette çalışıyorsanız devlette şu an için bir proje yok. Sadece sizin gözünüz yükseklerde bununla ilgili yenilikler yaratmanız lazım. Bu yenilikler eğitiminiz olabilir. Biraz daha hani alana sıcak davranmanız gerek. 200 olmanız gerekebilir. Böyle dengeleri de kurarak konumuz, mertebeniz ve gitmek istediğiniz hayalleriniz size renk katacak diyorum. Yani artık size yenilikler var. Ama siz kendi içinizdeki yurtdışı, seyahatleriniz, işgereye gideceğiniz noktalarda aksilik olsun istemediğiniz için ısrarla her şeyi detaya kontrol edeceksiniz. Bu kontroller size başarı sağlıyor. Bence size bu hafta 10 yıldız veriyorum. Hadi 10 yıldızı en iyi şekilde tutun ki güzellik bütün yıldızlar size değilsin. Evet, kendi işinizi yapıyorsanız ve özellikle yurt dışı bağlantılı projeler, sosyal ağlarla alakalı ve dijital sahalarda kendinizi göstermek istiyorsanız, ortak fikirler, ortaklı oluşumlar ve kendi yaratacağınız fikirler sizi daha kazançlı noktaya ve parasal anlamda güçlendirmeye doğru götürecek. Bence güzel hayaller size dokunuyor. İş probleminiz ve uzun süredir iş krizleri yaşayan sevgili aslanlar için... ...Venüs-Mars arasındaki açı iletişimde yaşadığınız sorunları en iyi şekilde örtecek. Ve yenilikler, yeni insanların keşfine geçiş yapacaksınız. Yani bu 19 Ekim'de geçecek. 29 Ekim'de Güneş ve e, Venüs arasındaki kavuşum... Terazinin artık 29 derecesinde akrebe geçişinde de e, seyahatlerinizle alakalı, yurtdışı bağlantılarınız ve çocuklarınızın eğitimiyle ilgili aile miraslarınızla alakalı da çözümler yavaşsa yavaş sizin hayatınıza gerçekleştiriyor ve gerçekleşecek gözüküyor. Sevgili gençler, duygularınızın yoğun olacağı ama size farklı teklifler, eğitim konusunda farklı teklifler gelecek. E, hem çalışarak hem mesleki anlamda başarılar sağlamanız için eğitim alanınızda da ışığınız var ve aşk enerjiniz de var. Özellikle aşk konusunda şanssız olan sevgili gençlere güzel bir ışıltı var. Işıltıyı kabul edin. Çünkü siz sevilmeyi hak ediyorsunuz diyorum. Evet çalışan çiftlerimizle alakalı noktada hem sizin hem de eşinizin sabit düzeni devam etse de bazı paralar, beklenmedik fırsatlarımız var. Bu da ailelerden gelecek destek ve ev değişimi ya da hani denizle ev alma konumlarımızla ilgili her iki tarafın da ailesi bize destek olacak gözüküyor. İş konu Aynı, not, aynı notada devam edecek ama sizin ufukunuz, sizin enerjiniz, daha büyük planlarınız var. Yurt dışına yerleşme içerisinde olan aslanlar için hiç yüz yok. Sadece yaşayabilir miyim endişe, siz her şeyde yaşarsınız. Sokakta bile yaşarsınız. O zafer sizin olması için. Başarı sizde, ışık var ve bu ışığı şöyle düşüneceğiz sevgili takipçilerim. Yani siz nerede nasıl yaşamak istediğinizi en iyi şekilde çözeceksiniz. Bu arada da çocuk tedavisi, çocuklarınızla ilgili kaygılarınız varsa çocuklarınızın psikolojisiyle ilgili destek alabilir. Çocuk tedavisi düşünen sevgili hanımlar için de zaten Venüs Güneş'te, Mars Güneş'te bunun için fırsatı den değerlendirin ve çocuk çocuk hayaliniz Gerçekleştirmek için hiç olumsuz bir hafta değil. Çünkü size bu enerji ve doktorunuzun desteği söz konusu olacak. Araç satımınızla ilgili ve e eşinizin motor sevdası olabilir. Bir araç bir motor arasında kararsız kalabiliriz. Evet kiracınız ya da mağaz sahibiniz ya da ailenize ait e kiracınızla ilgili pürüz varsa da bunlarla ilgili oluşacak... Yenilikler kiracınızı çıkartmak zorunda kalacaksınız. Çünkü kiracınız maşallah eve yerleşmiş, çıkmak istemiyor. Ve sizin mal sahibiniz de sizden memnun. Ama e, kira konusunda anlaşmalarda zorluk yaşayabilirsiniz. Maalesef ev arayışlarınız söz konusu olabilir diyorum. Evet eğitim konusunda kendini geliştirmek isteyen aslanlar, hem de eğitim hem de doçantlik ya da yüksek anlamdaki yapacağınız projeler olumlu. Sevgili ev hanımları, Eşinize artık karar verdiğiniz boşamaya, onun dengesiz tavrı yani bu hanım için de erkek için de geçerli konuşmalar, diyaloglar sertleşmeye başladı ve ev ayrılmak ne kadar konuşsak da aynı başa döndüğümüz için hiç değişen bir şey yok, ya sadece yıpranmaktan başka bir şeye halim kalmadı diyorsunuz. İyi bir ilişki terapiste sizin aşk ruhunuz var, yeniden gözden geçirmenizi öneriyorum. Evet evinize göz değmiş, nazar değmiş. Başkalarının enerjisi evinize katılmış. Bence bir evinizi Bakara suresi açın, e, Ayetel Kürsü Nasfelak'ı açın, Kafirun suresi açın. Evinize bereketiniz ayrı renk katsın diyorum. Bir de ve bir de özellikle sevgili ev hanımları bu ara masa, koltuk takımı her şeyi değiştirmek için kafanızda evi yenilemek istiyorsunuz. Kışa hazırlık, pima penlerle alakalı sorunlarınız var onu çözmeniz daha sağlıklı. Sağlık olarak özellikle göz yaşı, gözle ilgili alerjik durumlarımız, saç dökülmesi ya da saç gran problemlerimiz olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili Başaklar nasılsınız? Bu hafta özellikle e, güzel olabilecek her şeyin inancındasınız. Yani size güzel bir iş teklifi, yerinizle alakalı değişmesini beklediğiniz yenilikler için masada imzalarınız hatırlıyor. Hadi hayırlı olsun. Çünkü siz hayatınızda size ait noktadaki hakları almak için bu hafta çok şanslısınız. Özellikle kurumsal alandan farklı bir masa değişimi, devletteyseniz devletle ilgili yöneticileriniz size destekleyicisi ve konumunuzla ilgili de haklarla konuşması size keyifli. Hem yorucu, hem dosya, hem evrak, hem hesaplar, hem kitaplar o kadar yorucu gelecek ki size. Yani artık e, uyumaya bile vaktim yok eminecim diyeceğiniz bir hafta. ve Özellikle işsizseniz ve uzun süredir iş krizleri yaşıyorsanız bu hafta yeni masanız, yeni işiniz, yeni kalbiniz hayırlı olsun. Bu da uzun soluklu hayatınızda yer alacak iş fırsatları yarattığını gösteriyor sizin için. Eğer ki kurumsaldan farklı bir ülkeye ya da farklı bir yabancı bir firmaya girmek istiyorsanız alternatif teklifleri gözden geçirebilir ve buralarla alakalı size verilecek şansları en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Aşk acısı çekeceksiniz. Yani dibe vurmuş. Ben Benim bende bir umursuzluk var. Elimi tuttuğum herkes benden gidiyor. Yani bende ne var? Ne oldu da bana diyeceğimiz bir hafta olacak? Bu da en çok sizin kalbinizin yaralanmasına. Ve inanarak güven içerisinde olduğunuz... Her şeyin yalan olduğunu göreceksiniz ilişkilerinizde, sevmek, sevilmek, değer vermenin çok anlamsız olduğuna karar vereceksiniz ama siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz, başkalarının yanlışı sizi üzmesin, bu iş yerinizdeki emek verdiğiniz insanlar, patronlarınız, iş ekip arkadaşlarınız, herkese öğretmek isterken sizden çalınan hayata çok öfkelisiniz. Bence bunlar artık sizin hayatınızda acı değil, tatlı olması lazım. Her seferinde aynı duyguda yaralanıyorsun. Ve her seferinde tövbe ediyorsun, yine başa dönüyorsun. Yani sen değişmiyorsun. Sen kalbini komple veriyorsun, teslim ediyorsun. Bu iş emeğin olsun, aile emeğin olsun. Aynı noktada yaralanıyorsun. Ve bende bir uğursuzluk var, kötü enerji var. Yıldızım mı düşük, enerjim mi düşük diye ortalıkta dolanıyorsun. Hayır sende hiçbir şey yok. Sadece merhamet kurbanı iyilik kurbanısın. Artık bunu öğrenmek gerekiyor demek ki siz. Hem Venüs Mars'ta insanlarla iletişimde ne istediğinizi Venüs Mars ile güzel bir kavuşma güzel bir uyumlu açısı var. Burada artık siz artı eksiği öğreneceksiniz. Emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz insanlar için değil. Kendiniz için nefes alacaksınız. Güneş aynı şekilde Venüs de 23 Ekim'de kavuşum evresinde terazinin 29 derecesinde gerçekleşecek. İşinizle ilgili büyümek, yeni projeler ve kendi mesleğinizi farklı alanlara taşımak istiyorsanız bu kavuşum size mutluluk yaratacak. Unutmayın ki artık yavaş yavaş akrebin rüzgarında devam edecek güneş. Bu enerjiniz ve duygusal Karanlığınız ve psikolojinizin bozulmasına asla izin vermenizi istemiyorum. Çünkü bir ay boyunca... Ben neyim, kimim, ne, neden varım, neden ben bu hayata geldim? Onu tuttum olmadı, bunu tuttum olmadı, şunu tuttum olmadı. Böyle kafanız devamlı sorularla oluşacak. Yurt dışı ile ilgili evraklarımız, yolculuk seyahatlerimiz, topraklarla alakalı yapacağımız yenilikler hem ailemiz için hem de bizim için olumlu bir evrede bunları en azından göster kaçırmamanız gerekiyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada her şey gayet sütün giderken eşinizin ilgisiz tavrı, değersizlik... E gibi hissettirebilir. Onun kendi ailesiyle ilgili, kendi kökleri, kendi baba ve kardeş kökleriyle ilgili yaşadığı krizleri, size yansıtmak istemediği için konuşmuyor. Burada herhangi bir kadın yok, aldatılma yok. Onu bu konuda destek vererek ilişkimizi ve onun konumuyla ilgili de beklediğimiz prim, haklarla ilgili iade edilecek korkmanıza gerek yok. Sizin sadece yanı, ekip arkadaşınız var burada, 3 ya da 4 kişilik. Bu insanlar sizinle ilgili çok olumlu gözük, göz düşünceleri yok. Onlara gülümseyin, kardeşimize konsantre olmanızı istiyorum. Bu arada kendi işinizle alakalı noktada büyütme planlarınız varsa size ortaklı projeler yenilikler var. Paraya para parayla parayı değiştireceksiniz. Yani artık Türk parasını dolara yüreğe çevirebileceğiniz bir enerji anlaşmalarımız var. Bu enerjilerde size farklı bir güç kazandı. Ev satımı ile ilgili net kararınız güzel bir anlaşma. Yeni bir ev alma fikrimiz de olumlu. Daha bahçede daha mustakil ya üçüncü kat ikinci katta güzel bir noktanın sevincini yaşayacaksınız. Ailemize ait çözülmesi gereken ve babamızın bize hakları ile ilgili vereceğim deyip vermemesine kırgınsınız. Artık sevgili kadınlar, Babalarınızla gidin görüşün, yoksa erkekler haklarınızı yiyecek. O yüzden masaya yumruğunuzu koyun, ben de sizin evladınızın demeniz gerekiyor diyorum. E, kendi, e, kendi iş yerinizde ve kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz noktalar için olumlu. Aşk acısı çeken kadın erkek ayrımı yapmıyorum başaklar. Aşk size zaten acıyla dokunuyor, acıyla bitiyor. Biraz ara versek kendimizi şifalandırsak, bir de söz ve evlilik kararı veren, ee, sevgili başaklar güzel bir evlilik ve huzurlu bir evlilik olacak bu ara ayrılmak, boşanmak yüzü atmak isteyen bazı başaklarda ama sakin olun ne olur yani daha iyisini bulmak gibi değil de sizi anlayacak daha iyisini bulamayız şu an hayatınızda kişi doğrudur Sevgili ev hanımları ve sevgili çocukları olan güzel anneler, çocuklarınızla ilgili iletişim çok güzel, onları daha güzel eğitimlere ve onları doğru eleştiriler yaparken kırıcı konuşuyorsunuz ve sert konuşuyorsunuz. Bunlarınızın bir sıkı sevdiğinizi söyleyin ve çocuklarınızın diş problemleri var ve bir çocuğunuzun göz problemi var. Acilen kulak burun ve gözceye götürmeniz lazım. Yoksa sıkıntı diyorum. Evinizde yenilenmesini istediğiniz birçok nokta var. Şu an bu parayı bunun için harcamayın. Çünkü farklı bir projeniz var. O size uyumlu gelecek. Evet sağlık olarak özellikle sevgili başaklarda boyun tutulması, bebeyle ağrısı ve şiddetli baş ağrılarımız var. Bu bizim genetik genetik olan migren ağrımızla alakalı. Önemli bir durum yok. Merak etmeyin. Sevgili gençler eğitiminizi doğru tamamlayın. Yazık etmeyin kendinize. Hoşçakalın. Sevgili teraziler nasılsınız? Beğeniyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Bu ara çok hareketliyim. İnanın e, ateşim de var. Bir yandan oturuyorum, bir yandan yorum yapıyorum, bir yandan kalkıyorum, bir yandan oraya oturuyorum. Artık beni tanıdınız. Evinizin, ailenizin, evladıyım, annesiyim, ablasıyım, kardeşiyim. Hepimiz bir aileyiz. O yüzden beni affedeceğinizi düşünüyorum. Sevgili teraziler Aile sorunlarımız, kardeş, ilişki e, ve iş problemlerimizle ilgili yaşadığımız krizler bizi çok fazla yorabilir. Ama artık bu yorulma sizi güçlenmemize sebep olacak. Daha doğru projelerde yer almanız için çok destekleyici bir hafta. Evet, dert dinliyoruz. Dert anası, dert babası oldunuz. Ama e, Venüs ve Mars'ın e, çok güzel uyumlu bir açısı var 19 Ekim'de. Bunu doğru değerlendirdiğinizde yeni iş imzalarımız, yerimizle ilgili planladığımız büyümeler, iş planlarımızla ilgili artı projeler ve görünmez ruhumuzun görünür bir hale alması size ayrı bir renk katacak. İsteklerinize, istediklerinize kavuşacaksınız. Umudumuzu asla kaybet kaybetmiyoruz. Kurumsalda çalışıyorsunuz, insan kaynaklarında çalışıyorsanız ya da yetkili bir noktadaysanız rütbeniz konumunuzla ilgili güzel fırsatlar sizi bekliyor. Devletle bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız, burada devlette bazı krizler var ve bu krizlerden kaynaklı görünmüyor olabilirsiniz. Masanızı kaybetmeyin. Çünkü kaybetmek üzerinde farkında değilsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız serbest alandaysanız biraz daha işinizi büyütmek, reklam, reklendirmek, reklam yapmak, alanı büyütmek planlarımız var. Ve dijital alanlar, blog, blog alanlarında yazmak ve işimizi büyütmek için güzel teklifler gelecek. Ve yurt dışı ile ilgili bu işimizi daha fırsatları yakalayacağımız dengeler var. Özellikle Arap ülkeleri ile ilgili çalışmak isteyen sevgili teraziler bu anlaşmanız gerçekten hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kavramın yakalayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum ve ılımlı ve keyifli bir anlaşma size mutluluk yaratacak. Evet bu ara çalışan çiftlerimizle alakalı noktada evli çiftlerimizin iş konumları ile ilgili biraz dedikodular, karışıklıklar, kaoslar var. Evet 19 .2. Ekim'de Venüs ve Mars arasındaki uyumlu açı bu gerginliklerin bitmesine yeri ve konumunuzla ilgili dengeyi bulup daha rahat bir evrenin mutluluğunu tatmanızı gösteriyor. Evet aynı şekilde de 20 Ekim'de Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum 29 derecede terazide artık akrebe doğru yol alan Güneş'in Enerjisiyle ilgili son isteklerinizi, son planlarınızı yapın. Çünkü siz bu ay alabildiğiniz kadar enerjinin en verimlisini aldın. Eski sevgiliniz geri deniyor, yüzleşiyorsunuz. İçinizdeki ne varsa kırgınlıkları söylüyorsunuz. E, bu ara ilişkinizle ilgili kötü giden, sizi anlamayan, yoran ilişkinize de artık bay bay diyorsunuz. Çok ulumlu ve keyifli giden ve planlar içerisinde olan sevgili teraziler, acele etmeyin sizin başka kısmetleriniz de var. Siz sadece e, içinizde ona aşık olduğunu düşünüyorsunuz ama aynı kültür aynı enerjide değilsiniz. Acele etmeden sakin karar vererek yenilikler açık olmanız size daha mutluluğu getirecek gözüküyor dedim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada. Özellikle eş ve eşinizle ara mesafe, yol mesafesi olabilir, birbirinizi özlemlerinizi artmış olabilir. Eşiniz devamlı yurt dışı, şehir dışı seyahatler yaptığı için ailede eksik hissediyor olabilirsiniz. Ne yapsın? Sizi seviyor ve yaşam kalitemizi büyütmek istiyor. Başka bir kadın ya da başka bir erkek yok. Korkmanıza gerek yok diyorum sevgili. E, terazi burçları. Evet sevgili gençler eğitim konularınızla ilgili biraz daha sanatsal fikirleriniz estetik doktor olmak, güzellik alanında yer almak istiyorsanız sizden konuşma aksanınız çok kuvvetli hukuk, siyasi bilimler okursanız daha başarı elde edebilir ve bölüm değişikliklerinizi bunun üstüne yaparsanız daha mutlu olacağınızı gösteriyor. Yalnız ilişki hayatınızla ilgili hayatınızdaki insan size doğru atım atıyor ama ilişkisi olmayan sevgili teraziler Biraz daha kendi ruhunuzdaki aşkı aradığınız için herkesi beğenmiyorsunuz. Herkese bir kutlattığın için de ben değilsiniz. Siz kimseyi beğenmiyorsunuz, beğenmeyi öğrenin lütfen diyorum. Sevgili Ev Hanımları çok yoğun bir hafta işiniz, koşturma, çocukların okulu, ders, kurs vesaire şey kendinize vakit ayıramadınız. Pilates, yoga, yürüyüşler sizin enerjinizi iyi gelecek. Bora mutfak raflarımız, mutfak ve banyo giderlerimizle ilgili tamir konularımız, parkelerle ilgili yenilik kararımız var da Anam ekime, ekim bitiyor sen bunu ne zaman yapacaktın? Yazayı yapman gerekirken bu aya kattın. Hadi neyse yap çünkü sen mutsuzsun evin enerjisinden. Ve ev alma planı ve ekstra bir ev düşünceniz varsa kredi kabulünüz var gözüküyor. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları ben eşimden para almaktan çok utanıyorum diyen sevgili ev hanımları. Çünkü eşler arasındaki para krizi enerjisi var. Buradaki 8. ve 11. siz bu konuda üzüntü yaratıyor. Mesleki anlamda kendiniz de çok başarısınız Astroloji eğitimi alabilir, kozmik enerji eğitimi alabilirsiniz. Yani kendinize ekstra kazançlar yapacağınız kurslarımız var. Haydi cesaretin topra. son zamanlarda omuz düzleşmeniz ve sırt düzleşmeniz oluşmaya başladı. Güzel bir spor, yüzme size iyi gelecek diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda geniz e, eti tıkanıklarımız değil de alerjik kaynaklı riskli mesela kaşıntılarımız olabilir. Vücut e, yediği gıda ya da deterjanlara karşı alerjisi olabilir. Bunları doğru süreçte vücudumuzu kontrol etmemiz lazım. Bir de ailemizde çok ağır bir hasta var. Bunun tedavisi cevap vermeyebilir. Bununla ilgili yapabileceğiniz tüm mücadeleyi yapın. Biraz sıkıntımız var. Miras da var, tartışma da var. Ama eninde sonunda hakları alma sizin elinizde. Hoşçakalın efendim. Evet sevgili Akrepler doğum gününüz kutlu, huzurlu, mutlu, ağz tadında olsun güzel takipçilerim. Allah bu ay size bol bereket, bol kazanç, bol huzur versin diyorum. Evet sevgili Akrepler Mars ve Venüs arasındaki güzel açı sizin kendi evreninizdeki hayalleriniz, oluşumlarınız ile ilgili ve işinizle alakalı masanızdaki değişimler ve, ve şirketimizin ani yer değişimleri ile birlikte konum lütf artışlarınız hayırlı olsun. Kendinizi bu hafta daha ispatlayacağınız, enerjinizin tavan yapacağı ve olumsuz gördüğünüz her imza sizin için olumlu şekilde atılacak. Bence siz kendinizde bu enerjiyi, bu başarıyı hissediyorsunuz ama arkanızda size bir ordu var, önünüze engel olduğu için o ışığı yakalayamamışsınız. Bu hafta bu ışık sizin elinizde ve güzellik ve güzel anlaşmalar size daha büyük renk katacak, korkmanıza gerek yok. Ama aşk dediğimiz noktada hani sürüne sürüne geber ağlı deriz ya, aynen öyle bir aşk yaşayacaksınız. Sürünüp sürünüp gözyaşı dökeceksiniz. Aman bu ara aşk istiyorsanız kenarda tutun, aşk acısı biraz sizin işinize de, alanınıza da, ruhunuzda da yoracak gözüküyor. Eski bir ilişkinizin size evlilik teklif etmesine, Böyle bir düşüneceksiniz ama yaşadığınız acıyı unutmadınız. Unutmamak adına bu yüzüğü kabul etmemeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz lazım. Gerekiyorsa ilişki terapistiyle her iki ilişkinin de kendi dengesini görmesi lazım. Görmediği takdirde sözlü şiddet, bayağı karışık olaylar sizi yıpratabilir. İlişkiye hayır diyoruz. Evet, kurumsal iş yerinizle ilgili size yöneticinizin çok güzel omzunuza dokunması, seninle ilgili planların ve hayallerim var ve yurt dışı ile ilgili kapılarınıza çok güzel destekler verecek ve bu desteklerle birlikte yolunuz aydınlık. İş mağduru olan ve hala iş kapısı olmayan sevgili akrepler, Güzel bir haftanın evresindesi, başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Siz cesaretinizi toparlayın, yeni iş, yeni kapınız size ayrı bir renk katacak. Artık uzun soluklu iş hayatınız hayatınıza denk gelecek. Serbest bir alandaysanız, farklı işler, kendinize ait ofis alanlarınız varsa, bu hafta bol bol kazançlar, müşteriler, danışanlarınız size renkli konuşmalar yaratacak. Ve bu konuşmalarla birlikte kendi markanız, kendi işiniz daha rahat bir şekilde oturmaya doğru ilerleyecek. Eğer ki devlet kapısı ile ilgili beklentileriniz varsa ve uzun süredir belediye ya da maliye alanına girmek istiyorsanız bir destek, şans var. Bu şansı doğru değerlendirin. Bu fırsat size gerçekten olumlu şekilde gösteriyor. Hayallerinize devlet kapısına kavuşmuş gözüküyorsunuz. Çalışan sevgili çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işten çıkartılma. Sizin işle alakalı zor, zorluklarını görmeniz gerekiyor. Başka alternatif iş kapıları baktığınız takdirde daha güçlenecek noktadasınız. Ve bu sizi daha özgüveninize oturtacak. Eğer ki çocuklarımızla ilgili gelecek planları ile alakalı eğitim kursları, ödemelerde çok fazla yoruldunuz. Ama çocuklarımız çok başarılı. Onların arkasında durdukça o başarı sizi onurlu edecek. Yani benim çocuklarımla ilgili sizin çocuklarınız yapmaz demeyin. Onlar başarılı ve soyadınızı çok güzel ilerletecek diyorum. Sevgili gençler. Evet ruhunuzdaki aşkı yaşamak, bu hafta hiçbir şey duymak istemiyorsunuz, eğlenmek, sohbet etmek, eğitim, hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz yapın izin veriyorum. Çünkü sizin zekanız bu hafta bu noktada. Zorlamayın. Enerjinizi değiştirin. Daha iyi gelir. bu hafta özellikle ailemizle çıkacağımız yolculuklar bizim ruhumuza da şifa gibi gelecek. Evle ilgili kararsız taşınmayın. Taşınmayın çünkü şu an gideceğiniz bu enerjiden daha iyi değil. ve Ekonomik olarak da şu an bu evi taşımanız zararda gösteriyor. Mümkün olduğu kadar idare etmeniz sizin için daha sağlıklı ve daha güvenilir diyorum. Miras konularımız çözülmesi gereken yasal cezaevi mahkemeleri Bizimizin yoğun olacak bir dönem. O yüzden avukatınız ya da sizin duruşmada kendinizi çok doğru ifade etmeniz lazım. Bazı suçlamalar var. Bu suçlamalardan arınmaya ihtiyacınız var diyorum. Dedim bile. Evet, kendinizi geliştireceğiniz eğitim kurslarınız, başarılarınız var. Bunlarla ilgili korkum yok. Ama özellikle boşanma fikri olan akrepler gerçekten anlaştık. Ev ayrımı, yol ayrımı, sadece çocuklarla alakalı yaşadığımız krizlerden bazı tatlı yalanlar var. Çocuklarınıza dürüst olduğunuz sürece onlar da dürüstlüğü öğrenir. Siz de acı çekiyorsanız onlar da bu acınızı bir pedagogla bilmesi lazım. Onların ışığına ışık katmak lazım diyorum. evet. Ee, en önemli şey sevgili ev hanımları bu hafta gerçekten hem keyifli hem seyahatler hem yolculuklar hem de evinizdeki şen şakrak gülümseme evliliğimize, ilişkimize güzel giden yuvamıza huzur ve bereket getirecek. Yalnız sizin de e, demir parmaklıklarla alakalı tamir, tabila. Ya da evinize demir parmaklıklar, demir kapı yaptırma gibi düşüncelerinizi geciktirmeyin. Mahallenizde biraz hırsız havası ve tanıdığınız insanlar kapınızı zorlayabilir. Dikkatli olun diyorum. Evet, bir de en önemli şey sevgili gençler. Umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Ve özellikle iki erkeğiniz ya da üç erkek çocuğunuz varsa biri çok önemli. Ve biri sporcu anlamında, biri matematik mühendisliği anlamında çok yetenekli. Onu bu noktada desteklerseniz... Çok sevinirim diyor. Evet, sağlık olarak özellikle iç kulak ve orta kulak iltihaplarımız daha yoğun olacak. Ve bu bizim bel ağrımamıza sebep olabilir. Bir check-up size iyi geleceğini düşünüyorum. Sürpriz beklediğiniz para gelmeyecek. Unutun onu gitsin. Sadakakil olarak kabul edin. Ama kredi ve araç kredinizle ilgili olumlu evre var. Şimdiden araç krediniz kabul olsun. Bu arada estetik merakı olan sevgili akretler, hadi cildinizdeki lekeleri iyileştirmek istiyorsunuz sevgili beyler siz de cildinizi renklendirmek istiyorsunuz estetik kadın ve erkek için olumlu ben karşı değilim güzel hissettiğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz dövme harcını da öpüyorum sevgili yaylar beğen yorum yap bütün dostlarına paylaş ve kanalımızı anlat hep birlikte bir yorum yapın hepinizi tek tek okuyorum Takip ediyorum. Ara sıra laf geçiriyorsunuz bana. Bunu da kabul ediyorum aslında. Evet sevgili yaylar, özellikle sizin işlerinizle alakalı unutulan evraklar, çalınan dosyalar, çalınan mailleriniz ve başarınızın önüne engel olacak insanları bu hafta görmeniz lazım. Çünkü bende kusur yok, hep bir şey kayboluyor. Toplantılarda geç kalmalar, ve yöneticilerinizin alaycı tavır bakışları ve sizin onları dinlememe gibi enerjinizi artık bu hafta çıkartmamız lazım. Çünkü bilinç sizi oyuna getiriyor. Çok fazla bilgilisiniz, çok fazla akıllısınız ama bilincin oyuna gelmeyi istiyorum. Evet, farklı e, bir kurumsal şirketten beklentisi olan yaylar için güzel bir enerji ve güzel bir başlangıç var. Bu başlangıç sizin hayırlı olsun yeni işiniz, yeni umudunuz size renk katsın diyorum. Aynı kurumsal firmada değişimler beklentiniz varsa yıl sonunda hem priminiz hem de haklarınız var. Buraya veda etmeyin. Ve kovulma derdinde olan artık beni kovsun bu firma. Ben kendime iş kurmak, sistem kurmak, paramalı alıp gitmek istiyorum diyorsanız şirket sizi hayatta kovmaz. Siz kendinizi geliştirin, yeni kapılar yaratın ve haklarınızı alarak fırsatlar, evlenin, evlenerek gidin. Bir şekilde bunu bir çözüm yaratın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alandaysanız, korkularınız var. İş yerini kaybetme, müşteri kaybetme, iş yerinizdeki bütçeyi kaybetme gibi korkularınız var. Hiç korkmayın. Şirketin her geçen gün, küçücük alanınız her geçen gün daha büyüyecek. Özellikle güzellik merkezi olan sağlık spor alanında merak olan sevgili yaylar için iş yerinizdeki kazan size ayrı bir kazan çevresi yaratacak. Devlet kapısında de avukat, hakim, savcıysanız yani işinizi bırakmak için bir sebep arıyorsunuz ama işinizde çok başarılısınız. ve İşlerinizi daha büyütmek için yeni aktif yollar bulmanız lazım. Kapatmaktan çok kendinizi büyütmek için fırsatlarınız var. Hiç bence ...hayallerinizi daha güçlü tutun... Evet, ...yurt dışına yerleşmek... ...yurt dışında yaptığınız işle ilgili... ...mesleki anlamda düşünceleriniz var... ...yakın ve gerçekten başarı var... ...bir de kurumsal ve devlet... ...kurumsaldan devletle ilgili... ...sizi e, oluşturmak istediğiniz... ...fırsatlar var olumlu... ...ama devletten size başka büyük teklif var... E, ...daha büyük bir noktaya geçişiniz için... ...yazınız, tayininiz, atamanız... ...gerçekleşmiş, hayırlı olsun diyorum... Hiç korkmayın, gideceğiniz kapıda siz farklı bir enerjili kendinizi ispatlayacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işinizin yurtdışı kapısı gözüküyor. Biraz aramızda ayrı mesafeler, ayrı yolu olsa da belli bir süre sonra işiniz sizi bu noktaya alacak ama siz. Yaşadığınız yeri seviyorsunuz. Eşinize çağıracaksınız. Hiç gerek yok gideceğiniz noktada daha büyük aydınlanmalarınız var. Sevgili gençler eğitiminiz, duygusallığınız güzel gidiyor. Hayatınızdaki ilk size yalan söylediğini düşün. Bence tatlı yalanları siz söylüyorsunuz. Ona suç atıyorsunuz. Siz bir dürüst olun. O size zaten dürüst diyorum. Evet sevgili ev hanımları, eşiniz, konumunuz, yoğun bir temponuz, eşinizin iş stresi, yani evdeki her şeyin sizin üstünde olmasından yorulmuyorsunuz, seviyorsunuz. Çünkü siz aşk ve yuva enerjisi desiniz. Ama bu ara sanki aşk enerjisi çıktı da ben gideyim seyahat edeyim, artık aynı evde aynı şeyleri yapmaktan çok bunaldım diyen bir enerjiniz var. Bu konuda da evdeki halkı ikna edin, bu halk sizi güzel seyahatlere oluşturacak. Sizin de kendi ve eşinizin ve sizin kendi ailemizde mirasla alakalı konular gündemde haklarınız ziyan olacak. Doğru hukuki süreci kendi özellikle erkek kardeşleriz ya da e, kayınçoğunuzdan kaynaklı para malımızı başka haklara geçiş yapacak, oyunlar oynanılacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Aldığımız evin biraz e, hani... Tapu problemi olabilir, belediye ile alakalı sıkıntı durumları olabilir. Biz bunları şimdiden kontrol edelim ki ileride kendi malınızı gereksizce farklı paralar ödememeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet ilişkinizden ayrıldıysanız adım atacak, yeni bir aşk istiyorsanız güzellikler katacak. Ama ilişki, uzun soluklu ilişkilerde de güzel giderken birbirinizde kaprisleriniz var. Birbirinizi yanlış anlayıp gereksiz küsüyorsunuz, akşamüstü de gereksiz barışıyorsunuz. Bu kısa barışma üzüntü ileride size sıkıntı yaratabilir, doğru dengeyi kurmanız lazım. Bu arada şüphelenen, özellikle sevgili beyler, eşinizle ilgili kafanızda garip garip soru işaretleriniz var. Yani bu geç geldi, telefonun devamlı... E, çevrim içi, eşinizin zaten telefon merakı var ya da sevgilinizin bu konuları bence gereksiz abartıp ona baskı yapıyorsunuz. Ona baskıdan çok sevgiyle, saçını okşayın, sevgi gösterin. Boşanma fikri olan yaylar içinde çocukların baskısı ve çocukların sıkıntılarından dolayı geri adım attınız. Devam eden boşanma mahkemeniz var. Gitmezseniz boşanma düşecek zaten. Bence gitmeyin. Siz evinizi, düzeninizi seviyorsunuz. Rahatlığınızı da seviyorsunuz. Hizmet alanınızda her şeyiniz yapıldı. Bencillik yapma. Sen de bir adım at hayatındaki kadına. sımsıkı sarıl diyorum. Evet ev almak değil de evinizle alakalı son badana boya. Renkler ve avize ve elektronik eşyalarla ilgili yenilik kararınız var. Ne gerek var daha yeniydi? Sadece Aviseleriniz ya da elektrik tesisatınızın gözden geçmesi gerekiyor. Masraf yapmayın çünkü araç alacaksınız. O daha büyük bir masraf. Bir de ailemizin size sizin hakkınız olan tapu ile ilgili söz verilmiş ve herkes içerisinde tapunuz almış olacaksınız. Eğitiminizi geliştirin, dil eğitimi düşünen ya da farklı kurs eğitimi almak isteyen VGS'ye hazırlanan sevgili takipçilerim için de başarılı odaklısınız. Hiçbir kriz yok. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı ve bel fıtığı, sırt ağrılarımız artık yatağınızı değiştirin ve yastığınızı değiştirin. İleride boyunda daha büyük sertlikler oluşacak. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Evet ailemizde hasta annemiz ya da kız kardeşimizle ilgili sağlık problemleri olabilir. Bunlarla ilgili endişe yaratıyor, düşünceleriniz, korkularınız olabilir. Onlar sağ salim sağlığına kavuşacaklar. O yeni ortak yeni projeler yeni işlerle ilgili de size doğru bir e, trafik oluşumu var ve bu trafik oluşumda yeni iş kapınız, yeni olumsuz gördüğünüz konularınızın rahat geçişini sağlayacaksınız. Hem böyle hüzün hem böyle kazanç dediğimiz bir hafta. Fakat iş gereği toplantılarımız, telefon konuşmalarımız, maillerimiz ve yolculuklarımız çok hareketli olacak. Bol bol C vitamini vücudumuza depolayacağız. Doktorumuz karar versin lütfen. E çünkü dingin bir beynin daha sağlıklı ve konuşma çok yoğun konuşacağınız için de hani böyle ses kısıklıklarımız ve halsizliklerimiz olabilir. Bol C vitamini de bir toplantılarımızı rahat bir şekilde geçirmemiz lazım diyorum. Venüs ve Mars arasındaki olumlu açı kötü gördüğünüz ve size kötülük yapacak iş kapınızdaki insanların size doğru adım atarak itiraf edeceği bir hafta. Önünüzdeki engeller kalkıyor. Zarar dönemi bitiyor. 23 Ekim'de Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum ve 29 derecede terazinin son aksına doğru yani akrep artık merhaba diyeceğimiz bir dönem. Yurt dışı ve işlerinizle alakalı her şeyin daha net ve açığa çıkması sizin haklarınızla alakalı da verilecek. Ve elinize güzel atamanız yükselmeniz bununla ilgili güzel konuşmalar size keyif verebilir diyorum. Kurumsal bir alanda üst düzey yönetici ünvanı alma hakkımız var ama işsizsiniz ve uzun süredir iş ve para problemi yaşıyorsanız 23 Ekim'den sonra sizin şans kapılarınızda daha güzel bir yükselişler ve işinizle alakalı fırsatları daha doğru kazanca dönüştüreceksiniz. Evet e, serbest alanda kendi işinizi yapıyorsunuz. Bu alanla ilgili kazançlarınızda yorgun ve başarısızlık gördüğünüz özellikle salı, çarşamba, perşembe çok güzel kazançlar elde ettik işimizi, alanımızı daha büyüteceğiz. Bize daha güzel, olumlu adımlarla birlikte kendimizin gülümsemesine yardımcı olacağız. Hacizlik, icraatlık durumlarımız var. Bunları çok rahat, hani taksitlendirme sistemiyle, borçlarımızı toparlayarak bu sıkıntılarımızı da arkada tutacağız. Şirketinizin size vereceği yolculuklar, iş gereği gitmeniz gereken noktalarında sadece evrak ya da Pasaportunuzla alakalı son tarihi olabilir. Bunları bu hafta çözmeniz lazım. Çünkü Ekim sonunda bol bol yurttaşı seyahatiniz var. Ve bu bol bol seyahatte de yeni insanlar, yeni yöneticiler, yeni insanların size destekleri de fazla olacak. Kaçırmayın diyorum. Devlet kapısında Ankara, Adana, Aydın tayin düşünceniz varsa bununla ilgili de özellikle E harfli bir erkek ya da E harfli bir kurumdan çok güzel bir destek alacaksınız. E şimdi gideceğiniz kapı ve yolculuk Lojmanla alakalı da krizleriniz varsa devlette çalışan lojman kapınızda hayırlı olsun diyorum. Evet sevgili çalışan evli çiftlerimizle alakalı her şey rutin gidiyor. Eşiniz yoğun, siz yoğunsunuz ama ev düzenli ve tertipli. Sadece evde ailenizin bir desteği, anne ya da kayınvalidenizin bir desteğe ihtiyacı var. Evde yemek yemeye vaktiniz yok, yardımcı tutmaya da şu an ekonomik olarak gücünüz yok ve kimseye eve almak istemiyorsunuz. Genel dünyanın sağlık probleminden dolayı bu iyi olacak. Hem de evimizin enerjisi değişecek gözüküyor. Ev alma fikri var ama İstanbul ya da yaşadığınız yerden değil, başka bir alandan alma fikrimiz var. Hatta arsa üzerine kendimize ev yapıp, böyle çiftlik, güzel, müstakil bir ev hayaliniz var. Bunlarla ilgili değil de yaşadığımız yerde bir evimizi satacağız, evimizi büyüteceğiz. Ondan sonra o hayalleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. İlişki konularında sevgili oğlaklar için, Evet, Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum sizin ilişkilerde kim yalancı, kim doğru, kim size zarar verebilir bunu görecek. Aşk için de geçerli. Sevgi içinde geçerli, eşleriniz için de geçerli. O yüzden 23 Ekim'i biraz daha kontrollü. Çünkü terazinin 29 derecesi artık akrebe doğru geçiş yapan güneşi gözlerinizi dört açın. Kim doğru kim yanlışı bulun istiyorum. Ee, özellikle öğretim görevlisi akademik kariyer yapan sevgili e, oğlaklar için o güzel konum ve mertebeniz şimdiden hayırlı olsun. Size verilecek ünvan, size verilecek yapı sizi gerçekten mutlu edecek diyorum. Çal Sevgili gençler, eğitim konusunda maşallah çok başarılısınız. Bir de aşk size dokunsa daha ne güzel olur. Hem aşk var hem de eğitimde başarınız yükselecek gözüküyor. Evet bu ara aile içerisindeki hastalıktan kaynaklı yaşarken miras tartışmaları olur ya bu benim bu senin bu benim ya insanlar yaşıyor dur acele etme yap birileri bir yere gidecek ya, ondan sonra miras kavgası yapmanız lazım bence çok bencilici hareketler sergiliyorsunuz ve bu bencillik daha sonra ailelerde büyüklerimizin kaygından sonra kardeş ya da kuzenler arasında bağ problem olacak yaşarken insanların ve malınızın kıymetini bilin diyorum Araç konumuzla ilgili satma kararınız var. Onun yerine ev almayı düşünüyorsunuz. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, evet bu hafta en dingin haftanız, en rahat haftanız. Evde pürüz yok, tartışma yok. Boşayacaksa boşasın, kalacaksa kalsın dediğimiz bir hafta. Siz kendinizi buldunuz. Kim ne yapmak istiyorsa o akışa doğru ilerliyorsunuz diyorum. Evet, eski sevgilinizle ilgili diyaloglarda kalp kırıklıkları yaşayacaksınız. Yeni ilişki isteyen, özellikle evlenmiş, ayrılmış ya da yaşı olgun insanlar için güzel fırsatlar, tanıştırmalar var. Bence gözünüz, hatta yurt dışı bağlantılı tanıştırmalar var. Gözünüzü dört açın. Hayırlı yolculuklarınız, hayırlı kapılarınız da var. Umudunuzu asla kesmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle ee, Başarlarımız ve e, damar tıkanıklıklarımız ve varis problemimiz olabilir. Bunu şimdiden çözün. Hoşça kalın efendim. Sevgili Kovalar, e, vallahi başım ağrıyor. Oturuyorum, ayaktayım. Ya yani bir şekilde bu haftayı yorumluyorum. Hatan varsa ola diyorum. Sevgili Kovalar, Venüs'ün ve Mars arasındaki açı sizin iş tekliflerinizle ilgili olumsuz geçireceğiniz Tam olumsuz görürken burada yöneticiniz ve patronlarınızın size çok güzel noktada ışık tutup yerinizle ilgili haklarınızın doğru savaşını size bu güzelliği yaratacak gözüküyor. Tam endişeliyken kurtuluğa döneceksiniz. Kurumsal bir alanda, yoğun bir tempoda bu, bu hafta evraklar, hesaplar, kitaplar, bölümler, masalar ve devamlı hareket halinde olacağınız için hani bu hafta nasıl geçti, ben nasıl hafta sonunu geçirdim diyeceğiniz bir hafta olacağı için hiç kimseye kafayı takmayın, işiniz yoğun olacak. Devlet alanında çalışıyorsanız, Devletle alakalı noktada da pürüzlerin çok yoğun olacağı, hataları açık olacak ve özellikle ekip arkadaşı ya da yöneticilerinizin yanlış kararı bizi biraz ve şirketimizi ve devlet kapımızı zorlayabilir. Bu yüzden siz dikkatli olun, başkalarının hatalarını gösterin. Yine siz adımlarınıza doğru ilerletin diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal anlamda biraz daha zorlayıcı bir hafta. Umudunuzda para var. Yok değil. Ama sizin ödemeleriniz, harcamalarınız geçmiş borçlarınız o kadar çok fazla var ki neyi nereye dengeleyeceğinizi bilmediğiniz için biraz mutsuzluklar yaratıyorsunuz. Aslında siz tutumu, dengeyi, aklı çok iyi biliyorsunuz ve çağ çok ait bir insansınız. Başarıca, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ben sizden umutlayayım. Siz Desteksiz ve güçsüz olduğunuz için her sabah aynı tabloyu yine aynı şeyler, yine aynı öyle, yine aynı yemek, yine akşam. Evet haklısınız. Son bir yıldır aynı şeyleri yaşadınız ve çok gözleştirdiniz. Ama Ekim sonu artık size daha doğru verilecek haklarla ilgili gülümsemeler yaratacak diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alandaysanız yazı yazmak, kitap yazmak ya da öğretim görevi ve akademik kariyerle ilgili de kendinizle ilgili yeni eğitimler, yeni konularla ilgili net oluşumlarınız var. Bence siz dekisiniz zaten. Bol bol okuyun. Okumak size renk katıyor ve bilinçlenmek. astroloji sonraki eğitimi bile alabilirsiniz. Dokunacağınız her insan size şifa olarak geri dönecektir diyorum. Evet, ortaklı işlerde ayrılım kararı, mekan değiştirilme ve mal sahibinizle alakalı krizleri görmeniz lazım. Görmediğiniz takdirde e, size uyarı kağıtları, evraklar gelebilir. Ani taşınmalar söz konusu. Şimdiden alanımıza dört gözle bakacağız ki işimizi kaybetmemeli kadına daha sağlıklı ve hayırlı olacak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımımızın güzel bir yükselişi ve ayrı bir renk katacak ve eşiniz sizi tebrik edecek. Eşinizin de ailesine verdiği paraları geri alma konuşmaları söz konusu. Eşinizin ailesi para mara vermez. Ancak onlar yolcu olacak ki ondan sonra haklarınızı alabilirsiniz. Şu an eşinizle ilgili bu para mevzusunu açmayın. En azından kendiniz mutlu ve huzurlusunuz. Boşunuzu yuvanı bozmayın diyorum. Evet çocuk düşünen, çocuk tedavisine başlayan teraziler, pardon kova burçları. Biraz bu konuda büsran ve ama son bu şans doğru şans Deneyin. Allah size doğru şansa, doğru evladınızı kucağınıza vermeyi nasip edecek diyorum. Ama şunu unutmayın ki, e, ilişkilerde zorlu, kırıcı ve sert konuşmalar var. Ve hayat arkadaşınızın güven problemi var. Ve bu yüzden sizi güvensizlikle sürekli, hani siz devamlı onu e, temkin etmeniz lazım. Hep motivasyon, nereye kadar ana at çöpe gitsin, yeni bir insan gelsin. Hep onu motivasyon et et et, et. Sana gelince yorgun. Yani bu evrede siz değersiz kalıyorsunuz. O yüzden bu ilişkinin size bir artısı yok. Evlenme fikri olan sevgili kovalar için yüzükler hazır, gönüller hazır, aileler hazır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve boşanma fikri olan ve bir ara adım atıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Artık bu ilişkide heyecan yok, sevgi yok, değer yok, önemsenme yok. Mecburen yani parasız, parasızlıktan idare ediyorsunuz. Eğitim ve başarınızda alın ki 1-2 yıldan sabırlı olun, ondan sonra yolculuğunuza başlayın. Bu şekilde bu düzende yaşam olmaz, kendinize zarar veriyorsunuz diyorum ve mutlu değilsiniz. Mutlu çiftlerimizle alakalı noktada da eşinizin size yapacağı sürpriz seyahat ve sizin motivasyonunuzu arttıracak. Bu da size ayrı bir mutluluk katacak. Sevgili gençler, eğitim, kariyer, hayatınızla ilgili ne istediğiniz ve biyolojik, odlama ve bu konularla alakalı çok başarılısınız. Hayalleriniz Avrupa gideceksiniz ama aşk yanınızdaki tuttuğunuz aşk sizinle gidecek. Eğer aşk arayan sevgili kovalar içinde güzel şanslar var. Doğru kalbe doğru ışığı görmeden çünkü siz çok gerçekten kalben istiyorsunuz Acele etmeyin. Doğru kalbi Rabbim size en güzel şifayla verecektir. Hataya maruz kalmanızı istemiyorum. Ev değişik yemek takımı, yemek çatal bıçak konularımız ve masa değişmemizle ilgili yenilikler var. Bu ara eşinizin ev hanımları, sevgi takıntılarınızla ilgili noktada değil de bu ara hijyeni abartabilir. Evi çamaşır suyla, kezapla temizleyebilirsiniz. Zehirlenmemelere dikkat ediyorum. Fazla abartmayın ya. Kendinizi çok yoruyorsunuz. Genetik yapınızda kemik erimesi var. İleride bu sorunlar şimdiden size iyi yaratabilir. Bir de e, bu ara yüzmeye merakı olan kovalar, belediye kursları gerçekten bu konuda faydalı. Gidin yüzün, taklatın. Hem evde enerjiniz hem de çocuklarınıza daha doğru konuşmalar yaratabilirsiniz. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili problem yok. Siz geberten gereksizce çocukları aşağılıyorsunuz. Yapamazsın. Komşumu çocuğu iyi. Yok o başardı. Çocuklarınızı başkalarıyla karıştırmayın. Çocuklarınız çok zeki gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken üreme organlarımızda hassas Göğüste, göğüs ve rahimde bazı kişiler olabilir. İhmal etmeyin. Özellikle erkeklerimiz ve babamız ya da abi ya da eşlerimizin prostat sorunu olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili balıklar nasılsınız? Evet güzellik, enerji ve verimlilik. Ve artık sizin için ne istiyorsanız daha doğru adımlarla yol alacağımız yolculuklarımız var. Şimdi işinizde yeni başlayacağınız maçta. Yeni konum sizin motivasyonunuzu, enerjinizi çok yüksek tutacak. Eğer ki bulunduğunuz noktada da rahatsız olduğunuz kişilerin isten çıkartılması ya da istifa ve onların yeni kapıları sizin yerinizde biraz daha geniş nefes alacağını gösteriyor. Ve onun hedef ettiğiniz konum sabah yavaş yavaş size doğru ilerliyor, güzel. Devlet kurumunda devletle bağlantılı kapılar arıyorsanız Kasım sonuna kadar bunlar size bir mucize olacak. O yüzden Kasım sonuna kadar sabırlı olun. Bu fırsatımız, bu kapımız var. Ama devlette çalışıyorsanız, devlet yöneticilerinizin egoları ve orada insanlara baskıları sizi çok fazla e, rahatsız ediyor. Ve kendinizi bu noktada çok fazla güvensiz hissediyorsunuz. Şu an devlettesiniz, sizi koruma şansları yok. Akıllı, saatinizde işinize konsantre olun, yolunuza bakın diyorum. Kendi işini yapan balık borçları yerinizi büyütmek. Ee, diş hekimi olabilirsiniz, çok büyük bir hastane açmak isteyebilirsiniz. Ya da ortaklı fikirleriniz varsa bunlarla ilgili mekan alanınızı büyük, büyük tutacaksınız. Büyük projelerde yer al alacağınız gözüküyor. Ya yani sevgili balıklar, kendi işiniz küçük bir alansa bunun rızkı büyük, merak etmeyin. Onu dijital sahada da büyütürseniz, işiniz, isminiz ve bu ara sosyal ağlarda çok hareketli ve çok yoğunsunuz. Hem aşk arayışındasınız hem işi büyütmek istiyorsunuz. Hem bu konuda da güzel fırsatlarınız var diyorum. Çalışan sevgili şirketlerimizle alakalı noktada eşiniz işten çıkartılma gibi bir durumu sinyalleri arıyor. Acil olun iş kapısı olumlu farklı bir yerden var. İstifayı bas yeni yerin hayırlı olsun. Özellikle de sizin priminizle alakalı verilmeyeceğini düşündüğünüz şirketiniz priminizi, haklarınızı her noktada fazlasıyla verecek ve size şirket araba sunacak gözüküyor. Yine aracınız da şirketin size vereceği araçta hayırlı olsun diyorum. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada en önemli şey hayalleriniz, işiniz ve yenilikler size mutluluk katacak. Aile işi olan ve aileyle bağlantıları ayırmak, ev ortaklığı aynı binada oturuyorsanız, komşunuz ve yakın binalara yakınsanız, Farklı bir yere taşınıp, ilişkimizi aile içerisindeki dedikolara maruz bırakmak istemiyorsunuz. Yeni ev yeni ev oluşumu size hayırlı ve uğurlu gelecek. Çocuklarınızın gelecek hayatıyla ilgili yaşadığı planlar, onların arkasında durursanız onlarda büyük bir başarı, büyük bir ödül var. Siz onlara sımsıkı sarın, hayalleri yapamayacağınız değil, yapacağınızı inandırdığınızda çocuklarınızın güzel yolculukları var. Ama çocuklarınızdan özel oğlunuza aşık olmuş, ve bu aşk için eğitimle ilgili kafası karışıyor. Hem aşkı hem eğitimi ailelerimizin desteğiyle güzelleştirmemiz lazım. Eski ilişkinizle ilgili geri dönsün, dönsün, dönsün, dönsün dedim. Başka bir insanla çıkıyor ve sen hala dönsün diye bekliyorsun. Bırak artık onu. Yepyeni bir aşk senin için daha uğurlu ve hayırlı olacak diyorum. Dedim bile. Unutmayın. Bir de boşanmadan vazgeçen evli çiftlerimizde gebelik süreci, hamilelik... Ve farklı bir il, farklı bir noktada taşınma, uzak bir alana gitme gibi fikirleriniz var. Ama sizin köyünüzde ya da toprağınız benimle o toprak üzerine projeler, tarım üzerine projeler yaparsanız daha kazançlarınız artacağı gözüküyor. Bir de para evrenizde özellikle para eviniz çok tetikliyor borçlar, geçmiş borçlar. ...aldığınız, size verilmeyen paralarla ilgili... ...böyle içinizde hayalleriniz var... ...siz kendi emeğiniz, kimse size paranızı geri iade etmeyecek... ...etse de parça parça yani... ...sen 100 bin lira verdiysen... salayda ayda 3 bin lira verecek gibi düşün... ...ya da bir 5 bin lira verdiysen... ...100 lira verecek gibi düşün... ...yani o paraların gelmeyeceğini bilerek... ...hareket etmenizi istiyorum... ...evet evlenmeyi düşünen... ...evlilik konusuyla ilgili dün... ...tarih, söz, nişan... ...evet gayet pürüzsüz, güzel geçecek... Ve bu sizi sizi ve sizi var edecek aşkı ailelerde çok ev konusu para konusunda destekleyecek ve arkanızda duracak sevgili ev hanımları, evet çok yorucu değil ama sizin kafanız çok yoruşu, psikolojik olarak her şeye çok fazla detay, çok fazla yardım ediyorsunuz. Bir yandan kendi çevreniz, arkadaşlarınız akıl verirken sizin fikirleriniz çalınıyor. Bunu daha farklı noktalarda kursa giderek, mesela e, ben çok severim resim, kara kalem çalışması. Bunun, e, mesela tekstil, kumaş, böyle şeylere merakınız varsa... Kendinizi bu noktalarda geliştirmenizi ve bu noktalarda başarılı olacağınızı biliyorum siz sadece kendinize güç olarak oluşun. Ortaklı mal ayrımı olacak. Yani babanızın 4 tane dairesi varsa, 10 çocuğu varsa yarı yarıya malların satılması herkes yerine bilecek. Tabuda da isminizde gerçekleşecek diyorum. Eşinizin size güzel sürprizleri var ama bu ara sosyal ağlarda çok hareketli. Seyahatleri çok hareketli. Sizi yanında götürmediği için devamlı aklınız eşim bu evlilikten bıktı mı diyor. Eşiniz özgür olmak istiyor. Sizi de seviyor ama kendi hayatı ben gencim. gözeceğim, gezeceğim. Sizi bu konuda yalnız bırakıyor. Hak veriyorum. Özellikle kız çocuğunuz varsa da onun sanata yatkın bir özelliği var. Ve güzel gözleri var. Onu desteklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ara sevgili ev hanımları yakın dostunuz, gördüğünüz evinizde misafir ettiğiniz kişinin eli bu ara uzun, evinize misafir ettiğiniz kişiler evinizde hırsızlık yaratabilir, ufak bir bileziğiniz çalınabilir. Şimdiden dikkatli olun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken e, el ve ayak mantarları ve e, vücutta bazı e, uyuz problemleri ya da alerji problemler uyuza doğru çevirebilir. Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri yıkamadan asla denemeyin. Türkiye genelinde e, ciddi bir e, sağlık mesela ishal, kusma bu tarz noktalarımızda hassas mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.